Merhaba, bugün sizinle kelebek çizeceğiz. Hadi başlayalım. Kelebeğin kafası için bir yuvarlak çizerek başlayalım. Sonra aşağıya doğru bir elips çizerek gövdeyi oluşturalım. Şimdi kelebeğin en güzel bölümü olan kanatlara geçelim. Kafasından başlayarak sağa ve sola birer kanat çiziyoruz. Bunlar kelebeğimizin kanatlarının üst kısmı olacak. Şimdi alt kısmı için iki küçük kanat daha çizelim. Bu şekilde kelebeğimiz biraz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi sıra antenlerde. Gözleri oluşturmak için üç tane iç içe çember çiziyorum. Ve diğer göz için de aynısını yapıyorum. Bir de kelebeğimize gülümseme ekledik mi tamamdır. Son olarak da kanatlara küçük çemberler çizerek desen oluşturacağım. İsterseniz siz daha farklı desenlerde çizebilirsiniz. Haydi şimdi boyamaya geçelim. Kelebeğimizin kafası için ben bu rengi seçtim. Gövdesini de aynı renge boyuyorum. Kanatların üst kısımlarını pembeye, alt kısımlarını da mora boyayalım. Gözleri için de ortadaki daireyi siyaha boyayalım. Ve son olarak desenleri sarıya boyayarak İste oldu çok güzel bir kelebek Sizin çizimlerinizi de çok merak ettim. oyun şehri Instagram hesabından çizimlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.